Merhaba dostlarım ben Serdar ve Altışay'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kafada kulaklık olmayınca e, biraz tuhaf kaçıyor konuşmam çünkü kendimi görebiliyorum rahat rahat. E, ama hoş geldiniz evet çayım gördüğünüz gibi e, hazır saat 6'ya yaklaşıyor olsun tam 6 değil ama. Şöyle bir yudum alarak açıldık yaptım. Evet e, hazır yani sorularınızı hazırım böyle biraz gecikti bu bölüm ama. Ee, şöyle sorularınız önümde duruyor bir belgenin üstünde hepsini e, toplamış bir haldeyim e, çok teşekkür ederim soruyu yolayan bütün ahlılarıma çok teşekkür ederim e, yine her zaman olduğu gibi hani kanal videolar e, youtube yayın falan böyle bunlar hakkındaki sorular değil de e, daha biraz daha böyle bir özel hayat belki biraz daha felsefe dünya insanlık falan böyle yaşam gibi bir e, zaman gibi bir şey, bu, bu tarz sorulara öncelik verdim. Çünkü zaten videolar, yayınlar, onlar bunlar falan. Bunlar zaten videolardayken, yayınlardayken siz soruyorsunuz. yorumlarınız bir şekilde ben görüyorum. Yine videolarda ve yayınlarda cevaplıyorum. Yine ama bu şekilde iş şey yaparız. Böyle bir sohbet havası olsun, şey olsun. Benim için çok okey. Evet, yavaş yavaş başlayacağız. Şey yapacağız, söylemem gereken var mıydı diye düşünüyorum şu an. Oh ama böyle şey oldu. O açık hava, güzel ışıkta geliyor. Ulan e, başlayalım. Wow. Senin bu gerek yok. Görülmeyebilir misin acaba teşkilat? Yani göz zevkin bozdu yani için. Neyse. E, evet başlıyoruz. Sence insan kaçında evlenmelidir? Yani tabii yine insandan insana değişir. Ama insan genç sayılacak bir yaştayken daha evlenmemeli bence. Çünkü yani tabii hani okey ben bununla evlenirim dediğiniz bile tanış. Veya hayatınız birazcık daha o yönde kuruluyor olabilir. Bu şey böyle bir şey kurmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir hayat kurmak istiyor olabilirsiniz, değil mi? Tamamen insana kalmış. Yani azından kendi açımdan konuşmak gere konuşmam gerekirse e hala o genç yaşlardayım. İnsanın hayatının, dinamizminin e, sürekli değişebileceği, hareketlenebileceği bir yaştayım. E, kişiliğimle alakalı bazı şeyler de zaman içinde değişebilir. E, davranışlarım belki değişebilir, alışkanlıklarım değişebilir. Bunlar birazcık daha böyle bir dalgaladığı, laf böyle stabil bir noktaya geldiği zaman evlenmek istiyorum ki hani bazı şeylerin çok değişmeyeceği kafanızda kurduğunuz o planların şeylerin çok da bozulmayacağı ve oynamayacağı belli olsun ben şeyle değilim böyle ya işte ben şöyle bir plan yaptım ben bu planların işlemesini istiyorum hayatımda değil de yani evlendiğim zaman önüme çıkacak sorunları çözebilecek onları çözerek ilerlemek ilerleyebilmek istiyorum e, eşimle birlik <gülüyor> böyle bir şey anlaşılmasın ama en azından bir 30'u beklemek gerekiyor. Şu şu çağda. Um, her şeyin çok hızlı değişebildiği, her türlü bilgiye hemen ulaşabildiğiniz, çok fazla şey deneyimleyebildiğiniz bir çağda en azından bir 30 beklemek gerekiyor. Giriş şey açısından da aslında çok öyledir herhalde. Yani yine o yaşlara gelince işte okey. Maddi olarak şu an her türlü artık bir düzenim kuruldu. Her şeyim haz hazır. Ben hazırlıklıyım. Önüme çıkan şeylerle başarabilirim de diyebilmek gerekiyor tabi. O yüzden bir e, 30'un bence bir görülmesi lazım. E, bir olması lazım. Yani ama dedim ki 25'in Arkadaşlar. arkadaşlarım var. İnsana göre değişir. Ben kendi düşüncelerimi anlattım. O zaman içelim. Yine her zamanki gibi her sorudan sonra şeyi biraz biraz içeceğim. Ve sizin de görebilmeniz için cam bardak aldım. Yani cam bardaklardan birisini aldım. Yeni bir cam bardak aldım. Normalde ben daha kupalardan içmeyi seviyorum. Böyle daha seramik kupalardan içmeyi seviyorum ama... Geçelim. Ah be yeşil çay mis gibi. Geri dövüşmeli korku oyunlarını mı daha çok seviyorsun? Geri dövüşme olmayan korku oyunları mı? Okey. Geri dövüşmeli korku oyunlarına örnek olarak... Outlast... Amnesia... Slander gibi oyunlar verilebilir. Yani geri, dövüşme olma, geri dövüşmeli korku oyunları da değil. Geri olmayan korku oyunlarına bunlar örnek verilebilir. Geri dövüşmeli korku oyunlar ise işte Silent Hill. Yani PT değil de önceki Silent Hill'ler. Resident Evil, Dead Space falan bunlara şey alabilir. Ben ikisini de seviyorum. Yani ben ikisini de oynuyorum. Dead Space ile oynadım çok keyif aldım. Resident Evil oynadım çok keyif aldım. Diğer şekilde Amnesia'yı da oynadım. Outlast oynadım. Ben hepsinden keyif alıyorum. Eee... Geri dövüşmeli korku oyunu yapıyorsanız bazı şeylere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii orada belli bir denge unsuru var. şey var o Dengeden azıcık böyle sapınca oyunun korku unsuru azalabiliyor. Veya can sıkıcı bir seviyeye gelebiliyor. Çünkü o yaratıcı yaratıcı çok artık game design, oyun tasarımı, deneyim tasarımı, narratif design'e falan giriyor bunlar ama yani bunun çok iyi ayarlanması lazım. Her zaman çok iyi ayarlan, ayarlanmayabiliyor o. Geri dövüşme olmayınca Silah kullanma bir şey herhangi bir şey olmayınca e, daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Tabii böyle geri dönüş bu olmayınca e, oyunun oyun olan kısmını başka unsurlar üzerinden vere, verebilmeniz lazım. E, o unsurların da bir kısmında doğru düzgün işiniz yapamayınca bu sefer o çok çıkıyor. Şak, e, Size bir puzzle koyuyorsunuz, puzzle'la aslında bir şey vermiyorsunuz falan. Yani puzzle böyle tam çok ipucu vermiyorsunuz. İnsanlar orada bir iki saat, 3 saat orada kalıyor. Ah neyden korkacağım şimdi ben iki saat, üç saatten alınamayan kılmışım artık o noktada oyun atıyorum falan. Veya um, oyuna 3 saat hiçbir düşman yok, düşman yerleştirmediniz. Ben düşünüyorum ki o okay, ki tam bu oyunda düşman yok herhalde. 3 saat sonra düşman ortaya çıkıyor beni E Ne yani? Bir de zor bir bölümse özellikle. O bölümün tasarımı veya testleri iyi yapılmamışsa çok kötü oluyor. O da çakıyor yani. yani. Her türlü sanırım işin mutfak tarafında biraz daha şey var. Hani ben hangisini tercih ediyorumdan ziyade karşındaki insanlar ne kadar iyi oyun yapıyor. Bunu iyi düşünmek lazım. Evet, e, günün anlam ve önemini çapan şey bir <gülüyor> soru. E, 21. yüzyılda artık cevaplanmış olması gereken bir soru. Ha ben bunu da şey yapayım. Evet bu soruyu cevapladıktan sonra yine bir Ah mis gibi en Monarşi mi? Cumhuriyet mi? Monarşi desem inanamayacak. Cumhuriyet. Yani, de değil diyorum falan. Oradan başka bir şeylere bağlıyorum falan yok. Ben net bir şekilde Cumhuriyet diyorum. Bu konuda çok kesindir yani şeyim. Nerede <gülüyor> durdum? Hani aslında içinde bulunduğumuz ya da böyle bir iki e, şey karşı karşıya getirilince hangisini seçeceğiniz az çok belli de. Diğer bütün unsurlara karşılaştırılınca ben yine şeyi diyorum. Ok, tam Cumhuriyet. Ok, bu da doğruydu. O yüzden. Yine çayımı içtim. Siz de inşallah benimle birlikte içiyorsunuzdur. Umarım sizin de çaylarınız hazırdır. Umarım siz de 6'da izliyorsunuzdur bu videoyu. Yoksa bozuşacağız. Çok kötü bozuşacağız. Gerçekten e, şey olmayacak yani. Hiç, hiç hiç gerek yok böyle şeylere. <gülüyor> her insanın yapması gereken ve yapmaması gereken şeyleri söyler misin? Her insanın yapması gereken ve yapmaması gereken şey. Um, yani şey. tam. Her insanın yapması gereken bir takım şeyler vardır demeyeyim. Çünkü böyle bazı şeyler gerçekten çok çıkarılmaya çalışılıyor veya bence tarafından veya başka iletişim unsurları tarafından ya şunları şunları kesin yapmalısınız şunları şunları kesin yapmamalısınız büyük şey yok abi. Yani senin dünyan senin kişiliğin senin hayatın bakın altı çayımıza kutsanıyor yani şu an kutlu bir şey içeceğim zaten ben de bunu şey suyundan demlemiştim zemzem suyundan demlemiştim. Ee, bir de o baptizeden kutsal su falan. <gülüyor> ben şu an şeyim yani benim şimdi şu an bir şey yok bir hayal cin, şeytan falan hiçbiri yok imkansız çünkü neyse ee, yani şu olabilir günümüzde dil kullanılırken e, yıkıcı ve yıpratıcı bir dilden ziyade daha yapıcı ve daha kapsayıcı bir dil kullanılmalı bence çünkü. Zaten hali hazırda bazı şeyler böyle devrile devrile gidiyor. Genel olarak konuşturdum. Bir ee, şeyleri daha da artık böyle zorlamaya veya yıkmaya veya ayırmaya, yakmaya anladınız siz yani. Olumlu değerler bir tarafta dururken olumsuzları kaptırıp koşturmaya, dövmeye etmeye gerek yok. O yüzden daha yıkıcı veya yıpratıcı bir dil kullanımı yerine daha yapıcı ve kapsayıcı bir dil kullanımı diyorum. A bu da şey demek. Yani insanlar seslenirken e, toplumun sadece belirli bir kısmını kapsayan bir dilde değil de değildi. işte o odadakileri dayadakileri ya bulunduğunuz ortamdaki insanların az çok hepsini hitap edecek bir dil kullansanız e, kelime seçiminizi ona göre yapsanız fena olmaz. E, biraz da bu konularda az çok uğraştığım için işte, yazım yaparken şey yapıyorum falan hani belirli kelime seçimlerinden daha Az özen göstermeye çalışıyorum. belirli cümle kurarken bir dikkat ediyorum. Böyle şeyler de gözüme çarpıyor az çok. Yen yani demeye çalıştım şu sanırım. Sadece kelime seçimi olarak değil de. O da daha işin için ama. Tarz olarak da, üslup olarak da. Biraz dile dikkat edelim. Dil dikkat edilmesi gereken bir şey. İnsanlar genelde çok umursamıyor bu konuda. Çok görmezden geliyorlar ama. ...dil gerçekten çok önemli bir şey... ...çünkü iletişim kuruyorsun abi. insanlarla... E, ...iletişim kuruyorsun. E, o yüzden... ...daha yapıcı ve daha kapsayıcı bir dil... E, ...daha güzel olabilir. diyorum benim de diyeceğim tek şey de budur. noktada. <gülüyor> zaman yine bir yıl alıyorum. Çay mı kahve mi? Yani zaten banko artık böyle cevaplıyoruz, şey yapıyoruz, çay e, sürekli içebileceğiniz böyle arda arda seriye bağlayıp içebileceğiniz bir şeyken kahve biraz daha e, böyle tek atımlık yani bir bardak içersiniz, bir kupa bir şey artık içersiniz birkaç saat en az birkaç saat hiçbir şey içmezsiniz. Ben günde birkaç kahveyi geçmiyorum zaten şu anki birkaç kahvede biraz fazla olabilir bir gün için. Çay içiyorum bazen hiç içmiyorum çay. Çay çok daha böyle günlük çok daha böyle casual çok daha ağırlığı yok bir şey. Kanserim bu. Kahvenin biraz daha ağırlığı var. Afedersiniz çayın çok da bir ağırlığı yok çok hafif bir çek. Ee, ben ikisini de seviyorum. Ha ben kahveyi daha çok seviyorum ama çay da çok kullanışlı bir şey o yüzden. Ee, i̇çiyorum da içiyorum yani. gidiyor Güzel bir şey. O zaman biraz daha içebilirim. Ülkede değişmesi gereken şeyler. Çok ayrıntılı bir şekilde cevaplamayacağım bu soruyu. Bu şekilde özetleyeceğim. Bu soruyu daha rahat bir şekilde... ...eem... ...daha içim rahat, daha kolay, sonuçlarını çok da endişeli bir şekilde düşünmediğim bir zaman... ...geriye yine bir şeyler kalmış olacak ama az bir şey kalmış olacak. Eskisi kadar fazla bir şey kalmış olmayacak. O yüzden ilk değişmesi gereken şey ve en azından bu şeylerden birisi şu soruyu daha rahat cevaplayabileceğim bir... ...çevre ortamına geçiş yapmış oluruz diyeceğim. Çok da şey yapmak istemiyorum şimdi. Ya benim bir şeyim var hani bu... Mesela bu, herkes bu... Şu an kanalı izliyorsunuz, videoları izliyorsunuz. Mesela bitirdim ve Instagram'dan ve kafama göre... ...konuşuyorum dedim şey yaparım. Mesela şu videolar herkese hitabe ediyor. O yüzden... ...herkes izleyebilsin, yorumların altına konuşabilsin, edebilsin istiyorum. Çok da böyle... ...o konuya bu konuya girmemeye çalışıyorum ama... Yani, felsefede yapılması gerektiği zaman... ...yaparım. Çok şey yapmadım dediğim gibi. Daha kapsayıcı bir tarzla. Az önceki soruya da gönderme yaptım. Ee, o zaman bir eee daha alırım. Eski kitleni geri döndürmeye yönelik çalışmalar kafanda dönüyor mu yoksa halinden memnun musun? Soruyu da almamın nedeni biraz daha netleştirmekti bu konuyu. Eski kitleye geri döndürmeye yönelik çalışmalar kafamda yok. Yani Arasıra şey olmuyor değil ha wow şöyle şeyler yapsam evet bir canlanma olur şeyler olur yani şöyle projeler olur. Ama yani bu kanalda proje yürütecek kadar zamanım veya enerjim e, yok. Çünkü başka şeyleri yapmaya çalışıyorum, başka şeylerle uğraşıyorum. Uğraştığım o şeylere zaman ayırıyorum. Zaten şu an biraz da şey ha şu an hali hazırda insanlar dönüp görüyor. Ee, okay, sanırım benden bu kadar. Ben daha fazla izlemeyeceğim diyenler zaten ceketini alıp çıkıyor. Çok okey bu. Ben... Uygun yani. Benim için bir sorun yok. Ee, ama tamam ben de izlemeye devam edeceğim diyenler de kalıyor. Bu süreci hızlandırmak istiyorum. Ama bu şu olduğundan daha hızlı bir hale gelemez zaten. Ee, dediğim gibi bununla ilgili bir sorunum yok. Eee sürecin sonunu getirdiğimiz zaman belki kanalda daha ve videolarda, yayınlarda kanalda daha verimli olabiliriz. Bakalım. Şu an için böyle. Oyun daha. Echoes of Insanity çıktığında yayının ne zaman gelir? Echoes of Insanity arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bir ekip olarak yaptığımız bir korku oyunu yapıyor olduğumuz bir korku oyunu. Aşağıdan açıklamalarda şeyli falan bulabilirsiniz. Linklerini bulabilirsiniz. YouTube kanalda orada vardır. Um, Ecos of Insanity çıktığında yayın ne zaman gelir? Yani um, oyunun kendisini sizlere daha ayrıntılı bir şekilde tanıtmak için bir iki video yapabilirim. Ama oyunun kendisinin yayını ben yapmam. Çünkü bütün bir hamle benim için. Demosunu oynayabilirim. Oyunun demosunu sizlere gösterebilirim. Ve demosunu zaten siz de oynayabilirsiniz zamanı gelince. Şu an bir şey yok, yayın ama ben yapmam zaten, oyunun kendisinin videolarını ve yayınlarını benden görmezsiniz. Yakın çevreden belki görebilirsiniz, bakalım. Ben her türlü duyururum zaten, wow. Hani şöyle şöyle bir video var, bir bakın şuraya derim. Boyun kaç ahbap? Tahmin 170 santim, 177. Yok, ben, ee, ben şu, cevap aldım bu arada. Oh mis gibi. Çayı birlikte bitiriyoruz işte ya. İşte budur. Ee, boyun kaç ahbaptı? Ben 1.85'im. Yani bir 8 santim, bir 5-10 santim bir oynama var dediğin şeyden. Ee, 1.85'tim en son. Kısaldım Sa mı, uzadım mı? Öyle miyim mi yani? 1.85 yani. İşte... <gülüyor> İdeal bir düzen olabilir mi? Bence ideal bir düzen kesinlikle olamaz bu arada ekranımın... Dur ya. Ne zaman ekran komple gidecek onu çok merak ediyorum. Mesela ideal bir düzen bence olamaz, var olamaz. İnsanlık için, uygarlık için ideal bir düzen var olamaz. Çünkü böyle bir düzen var olduğu zaman insanlık ölür, uygarlık ölür, biter, durur, durma noktasına gelir. Durma noktasına geldiğimiz anda ölürüz. Kesin. Ama ideal bir düzen arayışını hiçbir zaman bırakmamalıyız bir zaman ideal bir düzen olmayacak bize. Olmayacak olmasına rağmen. Evet neyse o bir cümleydi böyle. Ee, böyle bir şey olmayacağına rağmen. E, ideal bir düzen arayışını hiçbir zaman bırakmamalıyız. Her zaman aramalıyız ki her zaman kusurlarımızı düzeltebilelim. Kendimizi geliştirebilelim ve ileriye doğru gidebilelim. Geleceğe doğru yürüyebilelim. Bu... Böyle. ideal düzen arayışını asla bırakmamız. Doğan için mi? Konuşurum ben bu konuda. Ee, ama böyle yani. Özet olarak aslında söyleyecek daha fazla bir şey yok. Bir mükemmeliyet var. Hayali bir mükemmeliyet var. Bir kusur var. bu asla ulaşamayabiliriz. Ama hiçbir zamanda bu ulaşmayı bırakmamız. Yaklaşık bir yıldır istediğim bir gitar vardı ve bir yıl boyunca onunla sürekli onun hakkında araştırma yapıp onu almanın hayalini Yaklaşık bir yıl boyunca onunla diye girince cümle cevabı çok, devamı çok kötü bir şekilde gelecek gibi geldi kulağıma yok rahat olun. Ee, bir yıl boyunca sürekli onun hakkında araştırma yapıp onu almanın hayalini kurdum. Epey de pahalı bir gitardı. Bu hafta salı günü sonunda girip gitarı aldım ama aldığımdan beri keşke almasaydım diye bir pişmanlık var içimde ve enstrümanlarla... Enstrümanlarda iade hakkı da yok. Bundan çıkarıp çalasın bile gelmiyor. Ağlı bir şey alınca da sana da böyle oluyor mu? 5 gündür içinde çok fena bir pişmanlık var. Nasıl aşarım bu duyguyu? Çok kötü birisi. Dostum, başlamak her zaman zordur. Bir şeylere başlamak böyle insanın içinde böyle bir sıkıntı yaratır. Bir şey yaratır, başla. Hani şu an başla. İşin yoksa, bir şeyin yoksa başla. Boş takılıyorsa şu an başla. Ha, işin varsa yarın başla ama başla bir ara başla başladıktan sonra devamı gelir zaten elinde gitarın var şeyin var bu çok güzel bir şey müthiş bir şey yani müzikle uğraşmak müzik enstrümanı çalmak gerçekten çok güzel bir şey insana da çok iyi geliyor hayatına da çok, şey, çok fazla şey katıyor belki senin için gelecekte yeni yollarda açar bilemiyorum ama başlamak başlaman gerekiyor bir noktada önemli olan bu böyle küçük çok basit adımlarla, küçük adımlarla, yavaş yavaş yap. Dek ben bugün 5 dakika çalışacağım. Yarın da 5 dakika çalışacağım. Ben bir hafta boyunca 5 dakika çalışacağım. ben 2-3 hafta boyunca 5 dakika çalışacağım. Yani günde. Günde 5 dakika. Günde 5 dakika ayırsın günde bir. İyi şey değil. Bir ara dersin ki, "Okey, ben alıştım sana. Ben günde 10 dakika çalışacağım ya falan." diyebilirsin. Ben 5 dakika çalışmaya devam edersin. Ama emin ol. O 2 hafta 3 hafta sonra şeyler yapıyor olursun. Şu anki'den daha iyi bir konumda olursun. Şimdiki o sıkıntı da belki git Belki arada o oradadır onu bilmiyorum. Ama e, şu anda, şu ankine daha iyi bir durumda olursun. Çünkü o, o pişmanlık da biraz aslında şey ya işte aldım ama çalmıyorum gibi bir şey var. O böyle bir sanki bir ya ödevim var da yapmıyorum veya sınavım var da çalışmıyorum gibi bir duygu. Bir geciktirme erteleme e, duygusu. Yani onu da aşmış olursun. O pişmanlık da biraz azalır. Belki onu açtığın zaman gerçekten hiçbir şey kalmaz geriye. Bakalım ama sen her türlü bir başla. Böyle küçük küçük de olsa. Azar azar da olsa devam ettir. Böyle. Ben bunu içiyorum. Ap birkaç saat sonra üniversite sınavına gireceğim. Girdin diye şey yapıyorum bu noktaya. Geçmiş olsun. Eee... Sorum da buna yönelik. Üniversite ve sonrası için hayat tecrübelerini, tavsiyelerini dinlemek isterim. Hataların, doğruların varsa keşke yapsaydım dediklerini. Şimdi üniversite tabii ki kendinizi akademik olarak çok geliştirebileceğiniz, eğitim görebileceğiniz bir yer. O yüzden tabii derslerinizi, sınavlarınızı onu bunu aksatmayın. Ama lütfen şey kısmında hiç aksatmayın. Yani üniversite insanlarla tanışabileceğiniz bir yer. Sadece diğer öğrencilerle değil... Öğretmenlerle tanışabilirsiniz, asistanlarla tanışabilirsiniz, üniversitedeki başka insanlarla tanışabilirsiniz. Belki ee, bambaşka şeyler vardır orada, iş için gelenler vardır, başka insanlar vardır. Bu insanları, bu insanlarla tanışın. En azından gidip e, aktif bir uğraş, etkin bir e, uğraş e, haline getirmeseniz de, ben insanlarla ben tanışacağım ulan deyip böyle günde 30 kişinin elini sıkmasanız da, ki yapmayın zaten. Salgın dönemindeyiz. Ama e, kendinizi buna açık tutun. İnsanlarla tanışma. Olayına, olasılığını açık tutun. Çünkü tanıştığınız insanlar bambaşka insanlar olacak. Ee, şeyde hiç dert etmeyin ya bu arada. Ya abi üniversite öyle geçti, böyle geçti ya şöyle böyle. Abi hiç, hiç hiç önemli değil ya. Yani oraya gelen insanlar senin gibi genç insanlar. Senin gibi bir yerlere gelmek isteyen insanlar. Yani İstanbul öyle olmuş, böyle olmuş. Ya İstanbul olmuş, Ankara'ymış. Hiç önemli değil. Hayatını şekillendirecek olan yine sensin. Kararlarını verecek olan yine sensin. Başka bir yere gitmek istiyorsan, üniversiteye girersin, bir yıl çalışırsın, yatay mı geçiş yaparsın, dikey mi geçiş yaparsın, çarpırız geçiş mi yaparsın, nasıl geçiş yaparsın, orası ben bilmiyorum. Ben yine hayatını şekillendirecek olan sensin. Üniversiteye gidin ama. Yani ün o, üniversiteye e, bir gidin, o üniversite ortamını bir görün, insanları bir görün. E, zaten insanın hayatı üniversitede başlıyor. Orada şey yapıyorsunuz, wow, okey ben böyle bir hayatım yoksa... Lise hayatına karar vermek büyük bir saçmalık zaten. Biz lisede, okulda, üniversite hayatı öncesi herhangi bir yetişkin bir insana, en azından erişkin bir insan olmadan... ...o genç zihinlere, okey senin hayatın şöyle olacak veya şöyle olmalı veya şöyle olmasın demek... ...ve onlardan bu kararları vermesini beklemek büyük bir saçmalık. İnsanlar sadece rehber olmak gerekiyor, okey sen böyle bir insansın ilkelerine sahip çık veya atıyorum işte kendini sev veya işte şu şu yönlerine güven diyebilmeli okul çağındaki insan. Dönüp, Aa, buna karar iyi zaten ama yani üniversitenin bambaşka bir yer olduğunu, farklı bir yer olduğunu bilin. Ee, şey olarak da bambaşka, üniversite çok ütopik abi patlıyoruz şey yapıyoruz. Hayır, hayır. Üniversite bambaşka bir şey. Eski dünyanızdan çıkıp yeni dünyanıza gidiyorsunuz. Orada belki yeni bir kişi olacaksınız. Bilmiyorum. Yani orada bakacağınız, orada karar vereceğiniz bir şey. O yüzden ya sınav öyleydi de böyleydi de benim bölümüm şöyle de böyle falan hiç rahat olun, hiçbir şey yok. Hayatınız sizin, hayatınız bu hayatınız için çalışacak olan da sizsiniz, bu hayata yaşayacak olan da sizsiniz. Ee, bir şey kazanırsanız yine siz kazanacaksınız. Başkaları kazanmayacak, başkaları için kazanmayacaksınız. Aa, bir şey kaybedecek olsanız siz kaybedeceksiniz ama hayatınız yani sizin hayatınızın içinde olacak yine bu. Yani denetim kontrolü sizde. Kaybetmek e, bir şey değil yani. Kötü olan şey kaybedip, kaybettiğinle birlikte geride kalmak. Hani vah ben yapamadım, edemedim falan gibi. Herhangi bir sınav olabilir bu, bir insan olabilir veya bir, bir çabaya girişmişsiniz de o sonuç çıkarmamıştır. Ama o geride durmak e, sıkıntı. da artık ne zaman o şey, mentaliteyi bırakıp okey, ilerlemeye devam derseniz o kadar iyi. Yani önemli olan orada e, o, o kaybetme veya geride kalma ve artık nasıl bir olaysa onu e, yaşayıp e, tamam bu böyle oldu demek ki şöyle şöyle bir durum var veya şu şu yönümü geliştirmem gerekiyor veya vaa wow, okey demek ki böyle yapılması gerekiyor deyip devam etmek. Veya kendine azıcık bir süre verip devam etmek ve dinlenip devam etmek. Artık nasıl uygunsa. Bu da böyle. Hangi soruyu sorucu şey yapmamıştım? Ha okey. Yani, evet bu. E, hatalar doğrular bence Böyle kendinizi kapatmayın açık olun ilerleyin sizin hayatınız bu hayat için çalışacak olan da, da sizsiniz karar verecek olan da sizsiniz keyif alacak olan da sizsiniz yani aslında hayatta keyif almak için oradasınız bazı insanlar çalışmaktan keyif alır bazı insanlar arkadaşlarıyla takılmaktan keyif alır bazı insanlar bir şeyler başarmaktan keyif alır bazı insanlar sadece süreçten keyif alır bazıları sadece o anlık duygudan keyif alır böyle o rüzgar gelir şöyle tenine değer o anın içinde olmaktan keyif alır sizin keyfiniz Deyip, son, sonlandırıyorum bunu. Çünkü... Çok konuştum. Aşı olduğunu söylemiştin. Hangi aşıya oldum? Ve belirti gösterdim aşı birinci dozu oldum. Biontech oldum. Herhangi bir belirti göstermedi. Gayet iyiyim. Sağlığım yerinde. Ben, ben bir uzman değilim. yani Şöyle olur veya böyle olmaz demiyorum. Ben de hiçbir şey olmadı. Gayet sağlıklıyım. E, Patta o gün bayağı biz arkadaşlarla dışarıdaydık. Takıldık ettik falan filan. Böyle. E, ama aşınızı olun. Aşınızı olun. Yani ne olacaksanız hangi aşıya olacaksınız bilmiyorum ama aşınızı olun diyeceğim. Ve bu konudaki sözüm, son sözüm bu olacak. Eğer yeni Fallout oyununu çıkaracak olsaydın volt 146 yapar mıydın? Volt 146 yapmazdım. Doğrudan böyle bir volt koymazdım oyun içine. Çünkü voltlar sanırım sığınaklar, yeraltı nükleer savaş sığınakları 120'ye kadar geliyor. 120 tane falan olması lazım. 130... Böyle öyle bir şey. Yani öyle yapmazdım. Ama sanki daha fazlası varmış gibi bir böyle bir gizem, bir teori, bir dedikodu. Böyle bir yerdeki bir küçük bir yazı veya bir yerde küçük bir ses kaydı falan. Böyle çok, çok hafif ve silik bir ipucu bırakırdım bir yere. Bunu da Vault 146 üzerinden yapardım. Ama bu kadar. Çünkü oyun içinde zaten belli bir lore var, bir şey var. Daha falanını koymam. Sonraki oyunların da bunları kullanabilir demem. Yok, o küçük bir küçük bir gizem olarak. Böyle. da bitiyor yavaş yavaş. Hiç takipçilerinle birlikte video çekecek misin? Ee, yok. Yani şöyle. Belki bir yayında falan poplu ciltle girdiğimiz bir şey olabilir. Ee, veya yani bir vlog esnasında dışarıda bir etkinlik değilsek, bir şeydeysek falan böyle bir şey olabilir. Ama ben genelde hep tek takılmayı seven bir insanım. Yani mesela kendi yayıncı arkadaşlarım da var. Kendi YouTube arkadaşlarım da var. Ama onlarla bile aslında çok bir şey yapmıyorum. Baktığınızda gördüğünüzde. Çünkü şeyleri kendi başına deneyimlemeyi seven bir insanım. Ee, mesela yayın yaptığımızda bile e, yayını yaptığımız e, yayını yaptığım şeyler genelde işte ee, San Andreas'taki yan işler, e, challenge'ler onlar bunlar collectible'lar oluyor. Veya neyin yayınını yapıyoruz ya? Undertale'ın yayını yapıyoruz çünkü sürekli sürekli kaybedip geri şey yapmam gerekiyor. O da sıkıcı bir süreç aslında. Ha, o süreç boyunca birileriyle konuşuyor olmak, bir şey canlı bir şekilde yapıyor olmak o güzel bir şey. Korku oyunlarının yayınlarını yapıyorum. O korku oyunlar... ki videoları da olabilir yani o aslında bir biraz bir %50 %50 bir e, ağırlığı var. Ama ya yani mesela korku oyunlar o korku şeyine canlı olarak tepki vermek de bayağı keyifli. Böyle. Ben daha özel deneyimleri seven bir insanım. Daha bunları yapmaya, bunları deneyimlemeye meyilli bir insanım. O yüzden e, pek yakın zamanda mümkün değil gibi böyle bir şey. Sonraki soruda son yudumu alacağım. Hazır mısınız videoya? Soruya. Soruya. <gülüyor> Neden 146? Şimdi e, biz bir ara Fallout e, oynarken orada sağda solda küçük yazılar gördük böyle bir işaretler. E, vault taking, bu e, voltları sığınakları yapan şirketin logosuna benziyordu bu işaretler şeyler. Ama baya eski böyle mağaraların duvarlarına kazınmış bir şeyler gibi görünüyordu. Eskiydi yani yeni değildi. E, bir yerde de. Ee, böyle bir tuhaf tuhaf semboller falan filan var. Böyle çok ilkel basit semboller böyle tek vurgulu, iki vurgulu falan basit e, çizimler. Bunları deşifre ettiğimiz zaman bir sayı olduğunu gördük. Orada da 146 yazıyordu. Ben dedim ki en azından bizim teorimiz öyle yani biz öyle deşifre ettik. çünkü iyi o zaman biz, ben buradan kaptırıp giderim. Yani normalde bunun üzerine kurulacaktı bütün kanal. Ee, buradaki bu Fallout'taki bu teori üzerine, gizem üzerine kurulacaktı ama olmadı. Başka yerlere doğru evrildi. Bu da böyle deyip. Ee, son. Çalıyorum. Mis gibi. Son soruyu Discord üzerinden aldık bu arada. O yüzden ee, sorularınız varsa Discord kanalımızdaki altı çayı. Ee, Discord sunucumuzdaki Altı çayı kanalından bir türlü kafamda şey yapamıyorum. Discord konusunda çok cahilim. E, ama işte... Discord sonucumuzdaki Altıçay kanalından sorabilirsiniz sorularınız. Orada duruyor oluyor bu sorular. Ee, yine aynı şekilde e, bu videonun altına da yazabilirsiniz soruları. Ki şu an aklıma geldi. Bir önceki Altıçay'ın altındaki videolar, sorulara ben bakmadım. Ama sonraki video için bakacağım. Söz veriyorum sonraki videoda... Ee, bu sorulara bakacağım şu an aklıma geldi gerçekten bu bölümün bu bölümü sonlandırırken aklıma geldi. Wow! Bu bölümde cevaplamam gereken daha fazla soru vardı diye. Artık sonraki hatta yazacağım yani sonraki e, bu videoyu çektikten sonra hemen not alacağım. So geçen e, videonun altında. ...soruları falan sonraki videoya not alacağım. O yüzden içiniz rahat olabilir. 11. Bölüm, mesela 11. bölüme not alacağım. Şu an 10. bölümü çekiyoruz Alçay'ın. E neyse öyle, onun için... E, neyse teşekkür ederim. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. E, Like'larınız ve... ...yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Eee... Unutmuyoruz. Eee öyle. Açıklamalarda bazı başlıklar... E, ...linkler bulabilirsiniz. İlginizi çekecek konular olabilir orada. isterseniz oraya da bir göz atın. Eee... Ne diyorduk biz bunu süre boyunca yapmayınca böyle oluyor. Sıcaklara bastırdığınız zaman böyle oluyor. Ee, sonraki yayına sonraki defa ya video artık yayına hangisi ise e, görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte e, huzurlu mutlu ve keyifli kalmanızı ile baybaş.